Evet sevgili izleyenler ben Cevdet Acarsoy, Gelecek Bilimde'nin hem kurucusu hem de yayıncılarından biriyim. Gelecek Bilimde'yi izliyorsunuz, Instagram hesabımızdasınız. Hepiniz hoş geldiniz. Ünlü bilim programına, o Barış Beyleri görüyorum, Barış Kraloğlu gel gelmiş. Geçmiş ünlü bilim yayınlarımızın konuklarından biri merak ediyorsanız hem Instagram IGTV'mizden izleyebilirsiniz tekrarını hem de YouTube kanalımızdan YouTube.com Gelecek Bilim'de adresini izleyebilirsiniz. Evet 20 kişi henüz gelmiş daha, e, şimdiden. Hemen şöyle kendimi de göstereyim. Nasıl çeviriyoruz? Şöyle. Evet. Hoş geldiniz. Evet arka planımı değiştirdim. E, Nobel posterlerini koydum. Bu Nobel posterleri ücretsiz arkadaşlar. Nobel Enstitüsü'nden girip adresinizi giriyorsunuz. Size gönderiyorlar. Birkaç ay sürüyor ama gönderiyorlar. Ben de buraya astım 2020 Nobel Ödülleri ile ilgili. Ee, kimya var. Tabi ee, tabii kimya var, fizik var ve ekonomi var. Şimdi bugünkü konuğumuz ünlü bilim bilim temalı talk show'umuzun bugünkü konuğu 7. bölüm olmuş. Aybike Turan'ı çağıracağım hemen. Şimdi kendisini ekliyorum buradan. Evet ve canlı yayına kalalım Kendisini bekliyoruz. Bu arada e, rozetler de geldi e, yayınlarımıza. Instagram yayınlarımıza rozet olarak da bize destek olabilirsiniz. Hoş geldiniz. Selam. <gülüyor> Selamlar. Selam. <gülüyor> nasılsın? Ayrıca hocam nasılsın? İyi misin? İyiyim. Sen nasılsın? Ben de çok iyiyim. Ee, öncesinde biz hiç prova yapmamış gibi bu oyunculuk. Ben oyuncu değilim aslında bile bir ama hiç nereden geçti? Hiç sanki yeni e, şimdi görüyor hiç gibi. defa görüyormuşuz evet. ama kontrol ettik ses. Kontrol ettik lazımdı yani. Evet. Bir de bir şey soracağım. Ee, şu an ben yorumları görüyorum. Bazen yorumlardan dolayı internet takılıyor. Hani o zaman söylersiniz kapatırım şimdi. Şimdilik duruyor yorumlar. Tamam yorumları çok ben okuyabilirim sana istiyorsan eğer takılan bir özellikse o kapatabilirsin yorumları kendi tarafında. Evet, e, yok yok hiç takılmam aslında yavaşlatırsa diye. Zaten nasıl kapatıldığını bilmiyorum öyle kalsın o zaman. Hem de göreyim ha. yorumları evet Barış evet. kalp attı. <gülüyor> Anlık kalp atarsanız ve yorumlarınızı görüyoruz. Barış Kraloğlu geldi hemen. Zaten kendi katıldıktan sonra her konuyu takip etti. Ee, Barış Hoca bizim Barış takipçi kazandık arkadaş. bir tane, evet bir tane takipçimiz tamam. Ee, şimdi, e, halbuki hocam biraz kendini tanıtır mısın bizim izleyicimize, seni tanımayanlar varsa öyle başlayalım. Kendimi tanıtayım, ay en zoru. Ee, oyuncuyum, oyunculuk yapıyorum. Aslında e, Endüstri Mühendisliği'nden mezun oldum ama Endüstri Mühendisliği okurken de hep tiyatro yapıyordum ve sonrasında tiyatrocu olmak istiyordum. Ee, Diploma elime aldıktan sonra tiyatro üstüne işte kurslara gittim e, yüksek lisans yaptım e, oyunculuk yapmaya başladım kamera önüne geçtim sonradan hep tiyatro yapıyordum ama kamera sonradan geldi öyle bir yolculuk işte bizimkisi şimdi de e, doktorama tamamlamak üzereyim sinema televizyon bölümünde onunla uğraşıyorum bu aralar hayat böyle ilerliyor. Boşuna hoca demiyormuşuz. Yani boşuna hoca demiyormuşuz, doktora yapıyormuşuz. Ben onu bilmiyordum gerçekten. Gik yaparı takip ediyorum. Ben zaten biliyorlar. hani Son konuklara bakarlarsa, son 4-5 konuğa bakarlarsa hani beni takip ettiğim evet. anlaşılıyor zaten. Ama orada hani oyuncu yönünü biliyordum. Ve televizyon kamera karşısında da, sırf tiyatroyu, kamera karşısında olduğunu biliyordum ama bu akademik çalışmanı bilmiyordum. Bizim aslında gelecek bilimde de ilgili oldu. Bir gün aslında sinema evet. televizyon hani bilen bunun da çünkü bu da bir aslında bir teknik uzmanlığı. Hani tam böyle bir araştırma yöntemi olmadığı için bilim diyemeyeceğim ama hı hı. teknik uzman, mühendislik gibi bir alan aslında. O yüzden hocaların hocası diyebiliriz yakında. Doktor ya olmak diyor peki? karışık. Yani şey çünkü ben Lisansım sinema olmadığı için e, aslında hı. sinema, kamera, teknik bilgisiyle gelmiyorum. Yani o kısmını öğretmediler hı. bize. Hı hı. E, ama işin hani sanat kısmıyla ilgili konuşabilirim. E, bu da zaten ana bilim dalı diye, şey ana sanat dalı diye geçiyor. ana bilim dalı diye geçmiyor. İşte onun tartışmasını yapıyorlar. Bu da aslında bir bilim diye ama ana sanat dalı diye geçiyor. Bence gayet de uygun evet. aslında. Yani sanat doktorası da illa doktora. Hani zaten o doktora felsefe doktorası yani PhD'nin açılımı. E, dolayısıyla yani bu alanda yeni bir şey katılıyorsa ortaya bir doktoradır hı hı. o. O yüzden e, bence sanat doktorası da <gülüyor> çok lazım. Yani ülkemize hem bilim hem sanat çok çok lazım. Biz sanattan çok uzmanlığımız olmuş anlamadığımız için onu başka çok güzel kanallara ve e, şeylere mı? bıraktık ama... E, bilim konusunda boşluk doldurmaya çalışıyoruz. Hemen o zaman e, boşluk doldurmak derken ünlü bilim programından biraz bahsedeyim ben. E, önce biraz kendimizden bahsedeyim. Hani bilmeyen izleyici bizim takipçimiz olup e, olmayıp ama işte senin takipçin olanlar varsa bir Aha. bilim iletişim platformuyuz biz gelecekte. 2018 yılında ben ve Burak Çankaya e, birlikte kurduk. E, Youtube ve Twitch'ten canlı yayınlar yapıyoruz. Her platforma ayrı içerik yapıyoruz. Yani Youtube'a ayrı Twitch e ayrı, Twitch'te daha soru cevaba dayalı, daha interaktif canlı yayınlar yapıyoruz. Kayıtları bazıları YouTube'a gidiyor. YouTube'da hocaları çağırıyoruz, bilim insanlarını çağırıyoruz veya seriler yapıyoruz onlarla. Direkt hani direkt birinci elden bilimi aktarmak için halka. Instagram'da da canlı yayınlar yapıyoruz böyle. Spotify, Apple ve Google'da bunları podcast olarak da dinleyebiliyorlar. Bilim yazılarımız var sitemizde. Özgün ve çeviri bir sürü bilim yazısı var. Ee, makale diyebiliriz. Popüler bilim e, blog yazıları diyebiliriz. Daha çok makale. Ve bütün bunları kırkın üzerinde genç gönüllümüzle yapıyoruz aslında. Benim için en kıymetli olan tarafı o. Ee, her e, işi yapan bir gönüllü takımımız var. Mesela bugün bu Instagram'ın e, afişlerinin paylaşılmasından sosyal medya ekibi sorumluydu. Bu yayın bittikten sonra bu yayının YouTube'da kesilmesi, biçilmesi, dakikalarını yazılması da reji ekibi sorumlu. Bütün hepsini gönüllerimiz sayesinde yapıyoruz. Onlara bir daha teşekkür ediyorum buradan. Ve iOS ve Android uygulamamız var. Ücretsiz. Bunları yükleyenler hem bu içerikleri tek bir yerden görebiliyor hem de böyle yayınlardan bildirim alabiliyor. Mesela bu yayının bildirimi uygulama sahiplerine geldi. Detaylı bilgi içinde gelecekte nete bakabilirsiniz diyorum. Reklamlar bu kadar diyorum. Şimdi geliyorum. Bu program Ne Şimdi kadar niye... çok gönüllüğünüz varmış ya. Evet aslında 40'ın üzerinde diyoruz. Hep değişiyor. Artıyor bazen azalıyor. Ee, çok seviyoruz onları. Sürekli aslında ayda bir Toplantılarımız oluyor. Ee, buluşma diyelim toplantı değil. Bazen oyun oynuyoruz, işte bazen birbirimizi tanıyoruz, işte eğleniyoruz. Çünkü büyüdükçe bizim de birebir tanışma imkanımız azalıyor. Hmm. Ama hiyerarşi sistemimiz yok. Yata hiyerarşide çalışıyoruz aslında. Hmm. Ekipler var, ekiplerin lideri var ama hani şöyle lider, bir hiyerarşik lider, bize yönetime rapor vermek adına hani bunları yaptık, şunlar oldu gibi düzenlemek adına yapıyorlar. Bu şekilde e, duruyoruz. Başka gönüller alıyorduk. Ama soracaktım. Belki soran olur aşağıdan. Evet, evet, evet. İhtiyacımız şu an için yok ama şöyle yapabilirler. Birlikte.gelecekbilimde.net adresim. Şimdi moderatörlerimiz yazar aşağıya. Bu adrese girip formu doldursunlar. E, biz gerekli olduğunda hemen gönüllü o listeden bakarak tekrar iletişime geçeceğiz almaya başladığımızda. O yüzden e, çok seviniriz ama... En güzel yayınları paylaşmak, beğenmek, işte e, ne bileyim yorum yazmak bunların hepsi bizim için e, iyiliktir. Peki, şuraya geçiyorum o zaman. Bu programın amacını niye buradayız? Şimdi bil, ünlü bilim fikri e, şöyle aslında bilimi gündeme almak için. Yani gündemimiz çok yoğun. Hem dünyadaki gündemimiz hem Türkiye'deki gündemlerimiz çok yoğun. Genelde kötü haberlerle dolu. E, biraz bunlardan kaçış için, aslında biraz da kaçışta bir başka yöne bakmak için. İzleyenlerimizin, işte ünlülerimizin, sizin gibi sosyal sorumluluk bilinci olan ünlülerimizin bir sosyal sorumluluk projesi ve e, takipçileri aslında bir, bir saat bir, hani haftada bir, bir saat bir Instagram'dan bilim molası verip e, daha çok bilimle ilgili, gelecekle ilgili, teknolojiyle ilgili konuları konuşalım, ufuk açalım istiyoruz. Bu yüzden bilim temalı bir e, talk show aslında, e, ünlü bilim programı. Nasıl buldun Aybük Hocam? <gülüyor> çok güzel. Yani bilime olan ilgiyi artırmak için bu yaptığım programlara da zaten biraz baktım. Ee, çok güzel bir iş yapıyorsun. Bilmeyenin işte araştırabileceği biraz ilginin artması için filan Hani böyle programlara ihtiyaç var diye düşünüyorum. Evet, evet. Ömercan Bey de gelmiş. Görüyorum onu. Hoş gelmiş. İçerideki odan arkasılıyor. Süper. Ee, o zaman ilk bölümle başlayalım hazırsanız. Hadi başlayalım. Ne yapıyorduk şimdi ilk bölümde? Şimdi ilk bölümümüz derin Bilmiyorum. sorular. Evet. Derin sorular bölümünde ilk soruyla geliyorum. Zaten oradan sonra alışacağız. Hemen şöyle bir soru. Bilim insanlarının hemen icat etmesini istediğiniz 3 şey nedir? Aa, hemen icat etmelerini istediğim 3 şey... Ee, şey Toplu taşımada çok vakit harcadığımız için toplu taşımayla alakalı ya, uçan araba falan gibi bir şey olabilir. Hepimizin rahatça kullanabileceği uçan otobüsler. Ee, ilk bunu isteyebilirim. İkincisi, şu aralar gündemimiz pandemi olduğu için belki yani aşıların böyle daha hızlı bir günde falan üretilebileceği bir sistem olabilir. Üçüncüsü, ah zor ya. <gülüyor> Üçüncüsü ne? İstediğim her şey oluyor mu? Yapabiliyorlar mı her şeyi? Tabii tabii. tabii. O zaman istediğim her şeyi yapabiliyorlarsa ee, yani zaman yolculuğu isterdim herhalde. Tabii çok klişe evet. ve klasik olacak ama evet zaman yolculuğu olabilir. Evet, evet. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarda da görüyorum. Zaman <gülüyor> der dediler. Evet, kalbinden geçeni söyledi. Valla kalbimden ne geçiyor acaba ya? Kalbimden evet. ne geçiyor? Bil bilmiyorum. Zor bir soruymuş. Şimdi bize bunlar, şu an bir hayal gücümüzle sınırlıyız bu sorularımızda. Evet. Ama zamanında da bunları söyleyenlerin bazıları, bu tarz konular gerçek oldu ya. Bilimle, teknolojiyle, işte birbirlerinin Çalışmaların ah, üzerine koymak. bir şey koymak. geldi. Tam evet. sen bunu derken bir şey geldi. Benim yeğenim çok uzakta oturuyor. yani Kanada'da yaşıyorlar küçük 7 yaşında. Çok özlüyorum onu. Bir de pandemiden dolayı da çok uzun süredir görüşemedik. Dün konuşurken şey dedik birbirimize. İşte aa bak eline değiyorum falan diye şaka yaptık böyle işte FaceTime'dan konuşuyoruz. Hı hı. Ben de dedim ki belki dedim ileride böyle elimizi uzatacağız, birbirimize dokunacağız. Böyle bir teknoloji olabilir Defne dedim. Ama çok zor nasıl olacak ki hiç hayal bile edemiyorum falan dedi hayal edemiyoruz ama belki olur dedi sonra hatta öyle bir şey isterim Evet uzaktaki sevdiklerime böyle e, dokunabilmenin bir yolunu bulmalarını isterim süper süper yani toplu taşınma o, uçan otobüs geldi ee, evet, hızlı, aşı. <gülüyor> tamam. yani. hızlı aşı zaman yolculuğu ama hepsinden de önemlisi yani uzaktaki evet. yeri yakın etme ya da dokunma Evet güzel olabilir evet. Peki halbuki hocam şey niye değil mesela toplu taşıma ama yine otobüs uçuyor. Hani ışınlanma niye değil hani yine otobüs uçuyor. <gülüyor> <yok. gülüyor> yani, işlemiş değil mi? Şey. De çok, evet. <gülüyor> toplu taşımaya binmeyi özledim aslında biliyor Aa. musun? Biraz belki insanlara saçma gelecek ama yani insanlarla... Tanışmayacağım ve asla bir arada olamayacağım insanlarla bir arada olup böyle Gözlem yaptığım hayatın içine karıştırdığım hmm. Anları özlediğim için sanırım Yoksa evet gerçekten niye toplu taşımak <gülüyor> hep birlikte ışınlansak yani hep birlikte Uçsak eğlenceli olurdu herhalde diye düşünüyorum Evet evet bu soruların en çok sevdiğim Yanı hep söylüyorum programlarda Hep her ünlümüze aynı soruları soruyorum 3 aşağı 5 yukarı hmm. bazen bazı Soruları soruyorum bazen bazı ama değişmiyor ee, Bu soruları Hepsinden sorular olmasalar da, hepsinden çok farklı ufuk açıcı cevaplar alıyoruz. Sorduğumuz kişiler farklı olduğu için çok güzel. Şimdi ikinci sorumla devam ediyorum. Benzer seyahatle ilgili gezegenlere seyahat mümkün olsa, yani normal zamanda gideceğiz. Işınlanma yok, işte diye Mars 7-8 ay, işte ona göre daha uzağa kadar şey var ama hani orada bir üstümüz var. Gitmek bir sorun değil. Hani uçağa binmek gibi hani güvenli hale gelmiş ve orada üstlerimiz var. Böyle bir şey olsa hangi gezegene seyahat etmek isterdiniz ve neden? Güneş'e gidebiliyor muyuz? Yani bu mümkün mü mesela? Oo çok güzel hayal gücünde sınırı yok. Güneşi... <gülüyor> Güneş'e mesela... gitmek isterdim. Güneş'e evet. en yakın yer neresiyse yaklaşabileceğimiz kadar uzaklık. Onun en yakınına gidip yani o hayat kaynağının dibinde vakit geçirmek isterdim herhalde. Çok güzel. Aslında e, kimi bilim kurgularda hani öne sürülmüş Dyson küresi diye bir şey var. Belki izleyicilerimiz duymuştur. Sen du duymuş muydun önce bilmiyorum. Hayır, Dyson küresi e, şeyi söyle. Yani çok gelişmiş medeniyetler bulundukları yıldızın hani yanında bulundukları yıldızın tüm gücünü direkt e, istifade edebiliyor. Etrafına Hı -hı. bir küre kaplayarak. tam kapamasa da. Mesela öyle bir şey olsa orada bir istasyon hani e, oraya bayağı en yakın o olabilir herhalde. Evet. Böyle bir hayat enerjisi toplayıp geri dönmek isterdim. Şu aralar çok ihtiyacım var böyle bir şeye. <gülüyor> evet direkt güneşi yakından alıp <gülüyor> gelebiliriz. Peki insanımızın bilime yaklaşımı konusunda burada hani bütün dünya insanlarını kastediyorum. Sırf hani öyle de cevaplayabilirsin. Türkiye'de de cevaplayabilirsin. Bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorsun? İnsanımızın bilime yaklaşımı konusunda ne düşünüyorum? Belki biraz çıkar üstüne e, çok... Düşünüyor olabiliriz bilim söz konusu olduğundan, bu bizim ne işimize yarayacak, bizim işte şimdiki hayatımızı nasıl kolaylaştıracak falan gibi. Hani e, genel olarak bakmak gerekirse, hani çok kısıtlı bir bakış açısı bu. Oysa böyle daha çılgın deneylerin yapılabildiği, e, çok daha fazla imkanın olduğu... ...çok değişik şeylerin denendiği ortamlar olabilirdi. Yani mesela pek etik değil tabii ki bu söyleyeceğim ama... ...küçükken okuduğum bir kitap vardı. Bülten Dayıoğlu'nun Moğol'un Gizemi diye bir kitabı. Ki hmm. <gülüyor> <gülüyor> pek okumam yani böyle şeyler. Çocukken de çok okumazdım, fantastik edebiyat filan. Orada mesela işte çok değişik deneyler yapılıyordu. insanlar üstünde de işte yeni bir şey, yaratık yaratma üstünde de filan. Ve aslında hani dünyada bunu tartışıyor yani ya etik değil aslında yapılmıyor ama şey iddia ediliyor işte kimsenin görmediği adalarda kesinlikle yapılıyor ama gizleniyor muhabbet falan o zamandan beri o çok ilgimi çeken bu muhabbet. Evet etik değil ama böyle enteresan çalışmaları hani kimsenin acı çekmediğini üzülmeyeceğini falan bilsek böyle çalışmalar yapılıyor olsa çok enteresan olurdu. Tabii evet. biz de bilebiliyor olsak. Belki gerçekten yapılıyor ama bizim sıradan insanların bunu bilme lüksü yok. Ee, şey çok güzel. Yani çıkar üzerine tabii ki aslında hani, e, bilim yapmayan insanın ya da bilim böyle merakı olmayan insanın çıkar üzerine. Aslında bilim bilgiyi buluyor. Teknolojiyi e, de onun artık bizim hayatımıza girip kullanılabilir hallere, uygulama hallerine gelmesi. E, onlar tabii çok uzun sancılı süreçler. Yani işte e, bu teflon hep örnek verir Gerçi teflon NASA hani geliştirdi uzay için kullanıldı diyorlar ama aslında şöylemiş ben onu araştırırken buldum teflon aslında daha önce icat ediliyor tavalarda ee, paralel bir şekilde ona benzer bir madde uzay mekitlerinde kullanılıyor ama hani çok başka deneylerde ne bileyim hani kuantum fiziğini araştırıyor kuantumla ilgili bir şeyler bulunuyor evreni anlamak için direkt bir hani o anda bir çözümü yok o anda bir benim cebime gelecek elime gelecek bana bir çıkarı yok o anda ama daha sonra ne oluyor mesela buradaki bilgilerimiz GPS teknolojisi aslında GPS'in çalışmasında kuantofizinin çok büyük bir önemi var zamanla ilgili, zamanın hassas ölçülmesiyle ilgili bir örnek. O yüzden çok güzel bir yerden bence söyle. Şeye de gelelim. Daha ekleyebilirim. <gülüyor> e, aslında çıkarcılık derken sonradan aklıma şu geldi. E, şimdi ben enstrüm okurken e, bu tarz işte case study'ler falan yapardık. Şeyden bahsederlerdi. Yani bilimin aslında bize ulaşmış hali çok kapitalist bir hal ya, bilimden alacağımız verimi alamaz haldeyiz. Yani şeyi anlatırlardı mesela, işte e, kepçe üretiliyor işte inşaatlar için. Biri 10 ton kaldırabiliyor, öbürü 20 ton kaldırabiliyor. Ama tek bir üretim bandı olması çok daha avantajlı. O yüzden aslında hepsi 20 ton kaldıracak şekilde üretiliyor. Fakat sonradan... Ee, gücünü azaltıyorlar. Mesela gücünü azaltacak bir şey sonradan eklemek daha kolay. Ya da bilgisayarların içine mesela. Hmm. De, e, onların çipini sonradan yakıyorlar. Çünkü tek bir bant. Onun için ayrıca bir bant üret, üretim bandı hmm. üretmek çok daha masraflı. Aslında hepsini çok daha güçlü üretip ama bazısını pahalıya satması lazım ki bir de ucuza satılan olsun. Çünkü ucuza satılan başka bir kesime hitap yeah. ediyor. başka bir kesime. Bunu sağlamak için aslında elimizde var olan bilgiyi ve bilimi e, üretilmiş bile olmasına rağmen yok ediyoruz. Yani bu da işte e, kapitalizmin bir konucu. <gülüyor> e, tabii tabii. Yani bir de bizim okuduğumuz hep yayınlanan makalelerdi. Mesela buna yayın e, yanlılığı deniyor. Publication Bias deniyor. Sadece o dergilerin kabul ettiği yayınlanan, onlar da şirket dergilerde aslında para kazanan şirketler. Bunlar e, önümüze geliyor. Son yıllarda bu açık bilim biraz gelişti ve arşivler var. İşte bio arşiv, psiy say psiyasayarşiv diye oralara bilim insanları direkt oraya yükleyebiliyor mesela. Daha yayınlanmamış. Hem şu <gülüyor> e, hizmete oluyor, şuna hizmet ediyor. Bakın bunu ilk ben yaptım. Hani bu araştırmayı ben yaptım. Ha, ona göre hem o oluyor. Hem de kimse yayınlamasa biri internette aratıldığında o araştırma çıkıyor. Ee, <gülüyor> böyle bir artısı da var. Böyle şey oluyor. Bu <gülüyor> etiklik konusuna aklıma şu geldi. Ben, doktor, ben de doktor yapıyorum şu an. Epidemioloji alanında bir tıp alanında. Geçen gün e, bir seminere bir hoca geldi. Başka bir bölümden. Adam şey çalışıyor digital twins. Dijital ikiz çalışıyor. Çok ilginç bir şey anlattı bize. Diyor ki yani biz işte insanlar üzerindeki bu ilacı veririm. Ya yani bir hastalığı var. Şu ameliyatla da yapabiliriz, bu ilaçla da yapabiliriz. Hangisinden yarar görür? Biz hep böyle to, e, ortalama verilerden bu kararları veriyoruz. Hangisi hani çünkü binlerce insanda yapılmış, şu kadarını çıkmış ama o kişi özel değil. Kişiye özel yapmak da çok zor ama diyor ki dijital ileride teknoloji geliştiğinde sizin Aha. bir dijital ikiziniz olacak bütün verileri <gülüyor> oraya. Evet, evet orada deneyecek ve şey yapacak o geldi aklıma o evet. adadaki Bye. deney deyince. Çok Bye. ilginç yerleri. Philips firmasının yazsınlar Digital Twins Philips diye yazarlarsa YouTube'a bir şeyi var reklamı var yani bir videosu var. Gelecek 2050 için hazırladığı bir vizyonu var. Çığır açacak bir şey değil mi ya yani? Çok Basit twins, bir şey ama müthiş bir fikir olsun. yani. Evet inanılmazmış. Yine bir şey ekleyeceğim izdenince belki bizi izleyenler biliyordu belki sen de biliyorsundur da ben Anna Frank oyunu için hazırlanırken öğrenmiştim evet. bu toplama kamplarına işte zamanında ikinci dünya savaşında toplama kamplarında ayırıyorlar öldürüyorlar üstlerinde deney yapıyorlar ya insanların ve ikizle, ikiz çocukları özellikle seçiyorlar onları öldürmüyorlar mesela. Hı hı. Onları ayrıca alıyorlar ve ikizler üstünde çeşitli deneyler yaparak e, bilim alanında ilerleme sağlamaya çalışıyorlar. Ve yani ne kadar insanlık dışı ve korkunç bir uygulama. Fakat sonunda aslında insanlığın ilerlemesi için çok önemli bilgiler çıkıyor. Yani her şey çok karışık. Evet. Net olarak kötü diyemiyoruz yani değil mi? Hani Yok evet, çok kötü, kötü ama kötülüğün içinden bir bilgi çıkmış çıkmış. Hani bu iyi bir şey denemez ama... Yani üstüne düşününce enteresan bir bilgi paylaşmak istedim. Evet. Bizim eğitimlerimizde falan hep <gülüyor> hani psikoloji deneylerinde çok aşırı zarar veremezsin yani tıp deneyi gibi ama hani yine de <gülüyor> hep şey vardı kar zarar dengesi. Kar zarar eğrisi. Yani yarar, o kişiye vereceğin zarar toplamdaki yaratacağı yararı emin olursan. Bugün de mesela yani. etik izinler şöyle veriliyor. Diyor ki ben bunu yapacağım evet böyle böyle riskler var ama sonuçları böyle böyle olacak. Nereden biliyorsun? Ya olmazsa? Yani orayı çok güzel kanıtlı görmeleri gerekiyor. Gerçekten ona değecek bir şeyse insanlar üzerinde böyle deneylerde böyle deneyler yok artık hiç izin verilmiyor ama mesela ne bileyim hani başta deneyin başında bir şey söyleniyor sonra hayır biz böyle dememiştik hani sizi kandırdık diyebiliyoruz bazen çünkü bilirlerse farklı tepki veriyor insanlar basit şeylerde. Mesela orada bile o kandırmayı yapacaksınız onu açıklıyorsun sayfalarca yani neden başka türlü olmaz başka bir yolu yok Burada kişi birazcık hani kandırıldığını hissedecek, güveni kırılacak, kötü hissedebilir ama bunun ne gibi yararları var ki zararının önüne geçiyor falan gibi böyle anlatmanız gerekiyor. Ee, onu bir ek olarak söyleyeyim. Ee, bu arada sen eklemek et, istediğini ekle çünkü burası sohbet bölümü yani zaten amacımız bu hiç sorun Aa. değil. Bir sonraki sorum şu, bilim tarihinin sence en önemli buluşu nedir? <gülüyor> Uff, bilim tarihinin en önemli buluşu nedir? Neler dendi bunlar acaba? <gülüyor> Ee, bilim tarihinin en önemli buluşu yani tekerlek falan diyesim geldi hmm. evet evet olabilir <gülüyor> evet. medeniyet işaret yani... etmek için önce tekerlek Tepo var ya işte tekerlek bulundu, mi buldun falan gibi e, şeyler var. E, bu sorulara evet yani çok farklı cevaplar geliyor. Mesela şey bir şey demişti, internet dendi bir tanesinde, hmm. bir tanesinde bilgisayarlar dendi, e, ses kayıt cihazı dendi yanlış hatırlamıyorsam, kamera dendi. Hani daha Aslında çok şeyle ilgili geldi de hani çok mu günümüzden düşünüyorum diye böyle kendimizi zorlayıp biraz geriye gittim Ama internet aslında bütün hayatımızı çok değiştiren, bütün yaşayışımızı alt üst eden, yepyeni bir yaşam kuran bir şeye dönüştü ki hani şanslıyız biraz internet öncesi çağı da hatırlıyoruz çocukluğumuz. Evet. O değişimi gördük. Enteresan yani. Hemen de alışılıyor ama ben de ben de hani Herhalde biraz alışılıyor. yetiştim işte o çevirmeli modemler falan vardı. Yani evet. Bir zamana kadar hiç yoktu. Bir zaman sonra da o sesi dinliyorduk işte bekliyorduk falan. Ee, sonra tabii işte ADSL falan filan diye geldi. Ama o kadar kendimiz hani sanki doğmuş gibi, içine doğmuş evet. gibi o kadar evet. alışmışız ki hiç sanki eskisi yokmuş gibi. Değerini de hani ben şimdi bunu yazdım ve çıktı. İnanılmaz bir şey. Aslında. Geçen şey izliyorduk. Galiba Saint izliyorduk. Yani eski bir dizi işte. Hı -hı. Orada biriyle e, şeye çıkıyor işte bir yeni bir kızla Date çıkıyor yanlış hatırlamıyorsam bir şey bilmiyor kız onu soracak hani ya da soruyor hani ben bunu nasıl bilmiyorum nasıl cevap vereceğim falan diye böyle düşünüyor ediyor hani şimdi olsa aç telefonu iki saniye e, geçer o bilgiyi bulma hani bu bilgi ulaşmanın bu kadar zor bir şey oluşunu unuttuk aslında evet evet evet ve ne kadar farklılık yaratıyor yani ulaştığında ne oldu hani çok hani hayatımızı gündelik evet. anlamda çok da değiştirmiyor bilgiye ulaşabilmek ama bazen de tabi önemli oluyor ne bileyim işte bir acil durumda ne yapılır işte kime aranılır falan gibi bilgiler de çok önemli peki tekerlek dedik o zaman tekerlek ve internet dedik bunlara evet. ee, güzel bir soru geliyor şimdi ee, doktora yaptığın konu haricinde bilim insanı Aha. olsaydın hangi alanda çalışmak isterdim? Hangi alanda çalışmak isterdim? Ee, biyoloji çok severdim ben. Lisedeyken de, üniversitedeyken de biyoloji derslerinden çok etkilenirdim. Biyoloji ile alakalı ne olabilir? Yani insanın hayat kalitesini arttıran bir alana yönelmek isterdim herhalde. Bir ara hatta biyomühendislik okumayı düşünmüştüm. Hı -hı. O da çok güzel bir meslekti. Bizim okulda sonradan seçebiliyordun alanını. Mühendislik diye girip sonra alan değiştirebiliyordun. Hmm. Ee, yani insan hayat kalitesini arttıracak bir e, alanda çalışma yapmak isterdim herhalde. Nasıl arttırmak ister? mesela ne alanda hayat kalitesi? Valla psikoloji olabilir yani psikoloji alanında hani insana daha mutlu edecek şey nedir belki bilmiyorum psikolojinin alanı belki o sanatın alanı olabilir daha çok ama yani bunu böyle sağlayabilecek bir yöntem yok mu yani bunun bir çözümü yok mu böyle daha pratik hani pozitif bilim gibi davranabileceğimiz bir durum var mı yok mu araştırmak isterdim Evet, evet. Ee... Yani şey, biyomühendislikte psikolojinin çok kesiştiği noktalar var. Mesela bir örnek vereyim. Ben de yani klinik psikoloğum aslında. Şu anda epidemioloji çalışıyorum ama. <Gülüyor> şey, bir, bir depresyon türü var aslında. Bir duygu durum bozukluğu var. Bu mevsimsel duygu durum bozukluğu diye geçiyor. Genelde kışın oluyor ama. Hani hepimizin böyle, işte ben daha kışın karavanlı karalarda kötüyümden cidden hastalık boyutunda Hı. ve böyle insanlara mesela hani terapistleri ve psikiyatrları şöyle bir şey yazıyor bildiğiniz böyle bir cihaz var büyük bir ışık ee, Senin şimdi kullandığın şey ışık gibi rengi ayarlanıyor orada e, şeyi e, sıcaklığı renk sıcaklığı da ayarlanıyor çok büyük kocaman bir ışık onu evine koyuyor ve bu ışığı almasını söylüyorlar mesela o onun işte beynine o şeyi vererek baya bir düzelme sağlıyor e, tamamen aslında üretilen bir cihazın hayat kalitesini, işte duygu durumuna etkilemesine bir örnek. Evet, evet. Acaba bana da lazım mı mesela böyle bir ışık? Yani bu tespitini <gülüyor> kim yapıyor? <gülüyor> bu işler ihtiyacı <gülüyor> oldu mu? O sadece benim bir o hastalıkta oluyor. Yani sadece Hı. mevsimsel şeyde. O zaten tıbbi bir araç artık. Hani herhangi bir lamba değil ama hani şunu kullanabilirsiniz. Evet ben kapalı ağalarda kötüyüm. Ve beni engelliyor bu. Hani tam çok ayır değil ama ne bileyim işte işimi engelliyor, evden çalışıyorum, yapamıyorum ışıklarınızı şey yapmayı düşünebilirsiniz. Daha sarı ışığa belki, mavi hmm. ışığa renklerini değiştirip e, şiddetini arttır. Mesela bizde şey yapılır. Düşük güçlü ampuller alınır aslında. Hem de tüketimle açısından. Yani o anlamda kötü ama belki bir yerde yüksek ışığa ihtiyaç duyuyorsunuz. Parlak bir ışığa. Onun direkt etkisi oluyor e, aslında hmm. yani, psikolojimize. Olabilir. Bu arada çok ya ben loş ışık çok severim akşamları. Böyle minnacık loş ışıkta oturmak falan. Ama belki de modu yükseltmek istediğimde şu ring light'ı <gülüyor> karşıma koyabilirim. <gülüyor> Deneyeceğim. Evet, evet. Tabii ki dediğimden farklı bir şey de. İşte evet, güneşli evet. falan yani ışığın önemini biliyoruz aslında. Evet. Çok güzel yorumlar geliyor. Devam ediyoruz. Hiç kesmeden o zaman. Bir sonraki sorum. Bundan 100 yıl sonraya gitsen. İlk ne yapardın? Neyi merak ederdin? <gülüyor> 2.121 2.121 Önce bir restorana giderdim. Ve insanlar ne yiyor o dönem? Çok güzel. Önce bir karnımı doyururdum. Aç karnına bir şey yapamam, yüz yıl gitmişim. Herhalde biraz yorulmuşumdur. Ee, güzel bir yemek yerdim. Tabii yemek yeniyorsa yani hapa falan geçilmediyse. Yeni menüyü bir görüp bir denemek isterdim yemeklerin. Evet. evet. E, düşününce yemekler ne kadar değişti aslında ben de bunu merak ettim şimdi bunu bir bakabilirim sonrasında ya da bilenler yazsın hani 100 yıl öncesinde yenen yemeklerle şimdi yenen yemek tamam ne bileyim eve işte yemek sepeti gibi şeylerle hemen yemek alabiliyoruz o çok güzel bir şey dışarıdan daha ucuza yiyoruz işte o kapitalizmin şeyleri hazır tak, yiyecekler evet. arttı evet çaklar dönüyor bunlar evet ama e, bilmiyorum mesela şey arttı mı? gıda güvenliği, gıda sağlığı i̇şte daha az artık zehirlenme şeyleri o şeyler geliştikçe paketleme bilmem ne aslında bilmiyorum yani lezzet azaldı mı bir araştırma söylemişti arkadaşım 93 yılından beri çok emin değilim ama bunu hani net söylemiyorum baksınlar gene dinleyenler besin değerleri birçok şeyin azalmış hani işte C vitamini portakaldaki normalde 93 şu, şu kadarken 10 kat 5 kat azalmış yani şey diyorlar artık bunları yeseniz de alamayacaksınız. Multigitaminine ihtiyacınız artık var gibi. Bir nevi hapa oradan geçtik gibi aslında. Aslında evet. Yani zaten bu tarz değişimler böyle bir anda olmuyor ya. Ömercan da hep şey örneğini verir. İşte ileride robot olacak mıyız falan işte ya da yarı robot yarı insan. Ya zaten şu an neyle oluyor bu? En baş gözlükle oluyor. İşte sonra Biyonik bacak yani işte bacağın kopunca artık yerine bir şey takıp bacak gibi kullanabiliyorsun. Hani bunun daha fazla ya da kalp pili bunların arttığını düşün yani yarımız dönüşebilir. Dediğim gibi ben hatırlıyorum yani domates, domates şu an bulduğunuz domates nasıl sizin? Yani ben kokusuz, tatsız, beyaza yakın asla o çocukluğumda yediğim kırmızı ve kokulu domates falan hiçbir yerde bulamıyorum. Yani azaldığına eminim ya da sindirim hastalıkları çok arttı. İşte gluten hassasiyetleri çok arttı, karın şişmeleri çok arttı, herkes de çok arttı. Yani bunun aslında bütün bu tarımın e, yavaş yavaş ağır ağır ama temelden bir şeylerin değişmesinden dolayı olduğu söyleniyor. Hı -hı. O yüzden yüzyıl sonra evet dediğin gibi kesin haplar, haplar olacaktır. Hı -hı. Şimdiden evet. başladı yani. Amerika çok zayıflar tam... mı mesela? Amerika, <gülüyor> Amerika'da olsak bilmiyorum. Hani şey vardı, Wally filmi vardı. Çok güzel bir film. tavsiye <gülüyor> edelim. Orada işte gene gelecekte geçiyor insanlar uçan böyle sandalyeler, önlerinde ekran ve çok şiş, şişmanlar. Hani morbid, obez düzeyinde, obezlerdi. Umarım öyle olmaz gelecek yani gerçekten e, üzülüyorum ya, onu görünce. Ya olmaz. Böyle trendler değişiyor yani. Beslenme de çok dramatik bir şekilde değişebilir yani yakın evet. zamanda. E, buradan bir sonraki soruya geçiyorum. Ay'a gitsen, yani gene ayda üstümüz var gidilebiliyor. Hangi ünlüyle giderdin? Neden? Ay'a <gülüyor> gitse hangi ünlüyle giderdin? Yani şöyle bir cevap vereceğim. Şimdi ay'a gidiyorsam baya bir mesafe kat ediyorumdur herhalde yol. Uzun zaman sürecek. Yani Ömercan'la gitmek isterdim. <gülüyor> Başkasıyla tamam bir gün okey, iki gün okey ama yani nereye kadar ben sıkılırım üç günden sonra insanlardan. O yüzden o macerayı Eşimle yaşamak isterdim. Buna Ömercan Gülden cevap vereceğim. <gülüyor> Yan odadan şeyler <gülüyor> yükseliyor. <Uu diye. gülüyor> Peki e, şunu o zaman biraz da... O kimi dedi oraya. ya? Bakmadım. O kimi dedi acaba? Bakmam <gülüyor> lazım. Ben hatırlayamıyorum. Evet, Neyse. Evet. Sonra bakarım. Şeyi saklamıştım. Ben onu başta gösterecektim ya. Boşa gitmesin. Ee, seni Ömercan çağırdığı için onu gösteriyorduk en başta. Unuttum bak. Göstereyim nereyi. <gülüyor> Evet. Peki bir soru. Gelir mi kendisi? Evet gelir mi? Onun cevabını biliyoruz. Geldi. Orada sıkıntı yok. Peki, sıkıntı yok. Onu göstereyim. Peki. Şey soracağım. O soruyu değişeceğim biraz. Ayda sonuçta bir üst. Kapalı alan. Herkesin Aha. görevleri gerekiyor. Yani işte öyle bir şaka değil yani. Ee, bazı şeyler hayata mal olacak görevler. Ee, orada evet. nasıl geçerdi? Mesela bu görev dağılımı, kapalı alanda uzun süre... hani çıkıp git, Yani şimdi de çıkıp gitmiyoruz ama... İnternete evet. erişim daha yavaştır. Daha zor şartlar. Nasıl geçerdi Ömer Can'la? Bir kere e, yemeği hep ben yapardım. Evet bunu görebiliyorum. Belki de yemeği, yemek yapan birini <gülüyor> seçmeliyim. <gülüyor> yemek... Ama orada aynı her şey. Hazır geliyor bir ya yemekler. Uzay tamam. istasyonu gibi. Hazır geliyor yemekler yani. Şey. Evet. Teknolojik şeyleri daha iyi anlıyor. O yüzden e, belki iletişim Konusunda o dünya iletişim sağlayabilirdi falan, Hı -hı. o olabilirdi. Evet, aslında biraz benzer bir hayat yaşadık yani geçtiğimiz evet. bir çok kapalı ve herkesin görevleri olduğu işte şeyler vardı mesela. Biri yani ilk o paket yıkadığımız dönem vardı ya pandemide. Hı -hı. Kim sabunlayacak, kim temizleyecek hani o böyle görevlere ayrılmış durumdaydı. <gülüyor> <gülüyor> Biz de halledebileceğimizi düşünüyorum görev dağılımını. Ş ee, Hı -hı. Kapalı bir yerde yaşamak. Mesela Antarktika'da böyle yerler var ya, bazı belgeseller falan var, yani gidiliyor işte 6 ay hiç dışarıdan şey olmadan, kimse gelip gitmeden 6 ay sonra tekrar uçak gelecek Antarktika'ya ve herkesin bir görevi var. O kışı geçiriyorlar orada, çok enteresan belgeseller vardı. Onun gibi bir hayat olabilir yani bir yerden sonra algı çok kayıyor. Ama hep öyle bir şey yaşamak istemişimdir. Hep derdim yani böyle değişik bir deneyim yaşamak falan. Pandemi yaşattığı ucundan sağ olsun diyelim. Başımıza geldi. Da... Bu pandeminin psikolojisini de bize çok sordukları zaman. Zaten hemen harıları yani ilk başlarda hemen başladı araştırmalar. Şimdi tonla var ama o ilk zamanlarda şeyi bilmiyorduk. Ne var buna benzer? Ana, ana, analog buna ne kurabiliriz diye şey çıktı hemen. Antarktika'da o dediğin şeyleri yapılan araştırmalar var tek tük. Ne oluyor, nasıl etkileniyor gibi. Ya da uzay istasyonuna gidip gelmiş mesela bir astronot Chris bir şey unuttum söyledi. O mesela YouTube'da şey yaptı. Hani, Bakın ustadı benim bunun. Ben şimdi anlatacağım. Evet, ne doğru. yapacaksınız diye. Çok güzel doğru. öyle öyle şeyler. Bu araştırmalar çok yapılıyor. Kimilerinin sonuçları da çok kötü. Mesela bu Netflix'te Mars Mars diye bir dizi var. Hep tavsiye ediyoruz. Bu tarz konularda önemli. Orada yarısı dokü yarısı belgesel, yarısı dizi şeklinde geçiyor. Belgesel kısmında şey gösteriyorlar. Rusya, daha o zamanki Sovyetler Birliği bir spor salonun içine aynı uzayda kuracakları istasyon büyüklüğünde bir yeri kuruyor, kapatıyorlar ve bir daha çıkmak yok. Yani metal, pencere de yok. Ve orada sanırım işte 6 ay sonra, 6 ay ama daha daha kısa süre sonra, yani planlanan süreden çok daha kısa süre sonra işte biri birini öldürmeye kalkıp, öteki intihar etmeye kalkıp falan kavga gürültü hani çıkılıyor ama uzay istasyonunda öyle olmuyor. Demek ki Yeni bir şeyler öğrendik bu konularda. Daha e, kontrolü o konuda. Çünkü bir yıl yani kalan da var. Giden insanlar da sonuçta çok özel seçilmiş insanlar oldu için öyle bir fark olabilir. Yani sıradan insanlar değil onlar. Bu Antarktika'da da şöyle bir şey oluyor ama o biraz hep karanlıkta yaşamanın getirdiği bir şey. Hmm. Bu çekim yapan ekip de mecburen orada yaşıyor yani altı ay. Çünkü zaten hmm. gitme diye bir şey yok. Ee, bir süre sonra o karanlığa maruz kalmaktan kaynaklıymış. O ee, Seninle konuşurken şey hafıza kayıpları yaşanıyor. Ve böyle konuşurken duruyorlar, susuyorlar, ne diyordum diyorlar. Az önce konuştuğunu hatırlamıyorlar falan. Bu çok normalmiş. O bayağı korkutucuydu. Yani sonra geri dönüyor mu peki işte şey dönüyor. Hı. Dönüyormuş ama orada bir de orada yaşayanlar aslında şey bir daha hayata dönmek istemiyorlar ki görevleri bitip tekrar normal dünyaya döndükleri zaman çok özlüyorlar ve oradaki hayata gitmek istiyorlar. Çok kapalı bir hayat. Çok enteresan şey oluyor sonra 6 ay sonra yeni ekip geliyor işte bu insanlar şey yapıyor benim masama oturdu oysa kocaman bir yemekhane <gülüyor> ama 6 ay oraya oturdu. İşte gelen benim masama oturdu gibi böyle bir. Şey, herkes bir kişiselleştirmeye başlıyor yaşadığı yeri. Çok enteresan. Şimdi de normal hayata dönüş kaygıları var aslında. Birçok insan Baş evinden çalışmaya, ben de dahil evet. evinden çalışmaya devam etmek istiyor. Ya da hibrit hani istiyor. Ya da Aha. işte normale dönmekten kaçımı. Bu da da hissediyorsanız bu da normaldir. Yalnız sizin başınıza gelmiyor. Yani izleyicilerimize söyleyelim. Gerçekten bu çok yaygın bir durum. Peki. Bu Tarantina'da ilk kapandığımız zaman hani e, daha gece 12'de böyle yasak kalkıyordu ya mesela. Ben 12'de yürümeye başlıyordum gece çok bunalıyordum falan ve gece 12'de insan doluşuyordu işte evet. e, yürümek için insanlar. Şimdi hani 17 gün evdeydik falan sonra ben hala market dışında çıkmadım mesela işimde olmadı. Evet. Çok alışıyoruz bir yandan da. Evet, evet evet alışma gücümüz hem iyi hem kötü bir şey aslında hem de korkutucu. Evet. evet evet. evet. Peki. Normal hayata daha kilolu dönüş demişler. Evet. <gülüyor> Barış Kayalı. <kıyormuş, gülüyor> evet. Peki, bilimiyle hangi fiziksel ve psikolojik yani ikisini de ayrı ayrı söyleyebilirsin, özelliğini <gülüyor> değiştirmek isterdin? Psikolojik özelliğim olarak çok daha e, pozitif bir insana çevirirdim kendimi böyle. Hı. Her şeyin pozitif tarafını gören, hiçbir şeyden düşmeyen biri olmak isterdim kesinlikle fiziksel olarak da çok daha güçlü olmak isterdim yani. böyle kilometrelerce koşup hiç yorulmamak saatlerce işte çalışmak beden gücümün çok yerinde olması hı hı. Ee, bu ikisini isterdim bunları değiştirdim süper ee, fiziksel kısmını bilemiyorum psikolojik kısmına ilgili bir yorum yapayım orada şöyle aslında Tabii karakterimizi değiştiremiyoruz ama olaylara aslında normalden hep daha kötü bakıyorsak Hı -hı. E, hep karamsar hep olaylardaki kötü şeyleri fark ediyorsak diğer insanlara nazara bunu e, belli oranda düzeltmek mümkün yani normale çekmek mümkün ama şey de aslında çok sağlıklı değil hani her şeyin en iyi yanından görmek hani hep hiç düşmemek mesela hiç düşmemek mümkün değil aslında gerçekçi değil ne yazık ki ama Düştüğünde çabuk kalkabilmek aslında. Hep böyle anlıyorum. Bazen de yapı değil mi ya? Mesela dedin ya işte evet. her tarafını görmek falan. Yani biraz da yapı, o yapı değişir mi acaba? Hı hı hı. Mizaç kısımları değişmiyor. Mizaç. Onu görüyoruz. Evet yani çocukken de zaten böyle içine dönük kolay e, kırılan, Demo kolay yılgınlığa olan. düşen. Evet, evet. Böyle ben... insanlar. <gülüyor> o, o çok değişmiyor ama mizaç şey gibi düşüyor. Eksi başlıyor. Ama artı üzerine konduğunda Geri gelebilme ihtimali var tabii ki. Onu söyleyelim. Yani bu şey değil terapiyle mesela şey yapılmayacak çok e, bize zarar veren kısmı diyeyim. Hani mucizeler tabii vaat edemiyoruz. Hı hı. Ama e, bize zarar veren kısmı, bizi üzen kısmı, yerlerinden Sen farklılaştığımız kısmı. Evet yapıyorum ben de. Sen terapi yapıyorsun. Hı hı. Peki yaşadığın yerde şey ana dilinde mi terapi yapıyorsun yoksa? E, İngilizce ve Türkçe yapabiliyorum Hollanda'ca o İzmir. kadar bilmiyorum Evet, Hı -hı. evet, evet. E, o şekilde ya bazen mesela e, danışanlarım, terapiye gelen danışanlarım sadece kendini keşfetmek için geliyor ben biraz daha, yani çok aşırı bir sorunum yok biraz işte Hı -hı. şöyle böyle ufak şeyler ama daha çok kendimi keşfedeyim, niye böyleyim anlamak hani dedi hep yapı, o yapı evet. nereden geliyor onun kökenleri ne e, onu bulursam aslında bazı saçma mı açma isteşi bugünü etkiliyor. Biraz Peki. daha karamsarlık Hı -hı. gene kalıyor bünyede belki ama aşırı olmuyor. Daha şey oluyor Hı -hı. ya da işte başka özellikler. Kaygılılık olabilir. Yani karamsız Hı -hı. senden örnek ama başka şeyler de olabilir. Onu söyleyelim. Ee, şimdi bir sonraki soruma geçiyorum o zaman. Tamam. Hiç anlamıyorum dediğin bir bilim dalı ya da bir teori var mı? O kadar çok. Bir... <gülüyor> yani e aslında ben internetin nasıl çalıştığını bile anlamıyorum. Ve yani hep şunu konuşuruz ya bugün işte e, çökse e, bilim, yani daha doğrusu işte elektrik bir anda gitse, işte yansa bir sürü yer, bir sürü insan ölse falan sıfırdan nasıl kurulur? Bir bilgin var mı? Yok. Evet. Müthiş bir bilgi kaybı. Bir anlamadığım çok fazla şey var. Gerçekten çok fazla şey var. İşte en basiti yani Televizyonun bile nasıl çalıştığı, internetin nasıl var olduğu, o bilgiler nerede filan, bak onu bile aklıma almıyor aslında. Evet, evet, evet. Cidden hiç benim de yani gerçekten. Yani katılıyorum, <gülüyor> hepsine katılıyorum. Benim de almıyor. Zaten hani e, daha çok öğrendikçe daha ne kadar bilmediğimizi öğreniyoruz. Hani sanmayın ki ne bileyim internet işte World Wide bir icat adam da hani bugünkü gelişmeyi o da bir, bence kafasında bir fikir vardır. Yani ama <gülüyor> kimse aslında şey... Sentralize bir yapı değil ya aslında internette. Hani birçok noktası var. <gülüyor> ben şeyi öğrenince işte hep TeknoSeyr izliyorum. TeknoSeyr'de Levent Abi'nin çok söylediği bir şey var. Hani o bilgi senin değil. İşte Google yükle değil, senin değil. Orada başka bir hard diskte duruyor. O gene fiziksel bir bilgisayarda duruyor. Sen ona erişiyorsun falan hmm. der mesela. Şeyi öğrenme çok şaşırmıştım ben de. Her IP adresi var ya. Aslında evet. her girdiğimiz web sitesi bir IP. Fakat biz numaraları ezberlemeyelim diye onların domain alan adları oluyormuş. Evet. Ee, bunu da hani hangi harflerden oluşan alan adı hangi IP'ye gideceği de DNS sunucuları belirliyormuş. İşte biz diyelim ki gelecek bilimde net yazdığımızda bir IP'ye gidiyor. Onun hangi IP olduğunu hızlı bulan bir DNS sunucusu varmış. Mesela DNS sunucusu gitse her yere IP ile girecek duruma gelebiliriz. Yani tüm internet çöklese bile. Ee, bazı şeyler demişler. Kuantum fiziği, sicim teorisi demişler. E, başlangıcı hipotezi demiş. Evet abi. evet evet Ayşenur. çok güzel. Peki bunu geçiyorum. Belki anlatan birileri olur. Bunun için de biraz da bunu soruyoruz. Dedi yani ben de soruyorum. Birileri mesaj atsın bize. Bak ben sana internet nasıl çizili anlatabilirim <gülüyor> ya da kaynak veririm derlerse e, isteriz. Denen sorular bu kadar. Şimdi hangisi Aha. bölümümüze geçeceğiz? Nasılsın iyimisin? Enerjinin yerinde mi? İyiyiz. <gülüyor> tamam, tamam. Süper. Formata da zaten genelde şey oluyor. O soru ilk iki sorudan sonra alışıyoruz ama o ilk soruyu herkes bittiğinde şey diyor katılan. İlk başta bir gitmeyecek dedim. Hani üç şey deyince orada kaldım diyen çok oluyor. Şimdi hangisi bölümümüzde şıklı sorularımız var? Bizim tamam. işte ÖSS nesline güzel gelecek. Kim 500 milyar ister tadında? Bazıları çok kolay bazıları çok zor. Bakalım şık şeylerde yazsınlar. Yorumlara da yazsınlar. Bir soruyla bakalım. Hangisi ...daha önce icat edilmiştir. Hmm. Bence kibrittir... ...diye düşünüyorum. Hı hı. Doğru. Neden kibrit sence? Çünkü... ...yani büyüteçten önce... ...ateş bir bulunmuştur. İşte ateşi... ...harlamak için küçük şeyler atmak... ...gerektiği gelmiştir... ...akla. Hı hı. Ucuna hı hı. sonra bir şey... ...takıp da ateş çıkarması ...düşünülmüştür diye düşündüm. Doğru hı. muydu? Evet. Aslında değil ama çok yaklaştı. Aa. Güzel bir nokta ama şöyle düşün ateşi ilk yakmak için kibrit gibi yani ağacın ucuna sarmadan önce çakmak taşlarını birbirlerine sürterlerse kıvılcım çıkabiliyor ve bu da çakmak tanımına giriyor aslında. Ha ben çakmak deyince böyle e, şu an modern çakmakları <gülüyor> düşündüğüm için o yani hatta şakasına koyduğum bir e, şık gibi gelmişti. Evet Çaktan. kelime oyunlu sorular böyle biraz kelime <gülüyor> oyunlu şeyli e, sorular. Yine mantık yürüterek hafif bir bilgi ama tamam. daha çok mantık yürüterek çözeceğimiz bir soru. Fatih İstanbul'u fethettiğinde o gece yediği yemeğin içinde aşağıdakilerin hangisi olabilir? Bilmiyoruz tam neydi ama hangisi olabilir? Buna patates diye cevap vereceğim. Emin misin? <gülüyor> Son kadar mı? <gülüyor> böyle dediğine göre değil. <gülüyor> Patlıcan. Allah Allah. Patates diyorum ya. Patates olamaz. Yanlış cevap. Çünkü patates Amerika kıtasına özgü bir e, sebze ve Amerika kıtası keşfedilmemişti. O dönemde. Eee, o zaman domates de değil. Evet. Eee... İzleyiciler Patlıcan diyim bari evet doğru cevap patlıcan aynen <gülüyor> turp da yine ben turpu bilmiyordum ee, turp da soruyu hazırlarken öğrendim turp da şey özelmiş e, Amerika'ya özelmiş hmm. e, oralarda var o, o zamana kadar yememişler yani. Hiç o ama olduğunu şeyler. bilmiyoruz olabilir yani o gece farklı patlıcanlı yemek yedi diye bir bilgi yok değil yok. mi? yok bu dört tane içinde bir... aynen, tamam. akıl yürüteri yani patlıcan bir tek kalıyor gibi yapıyoruz peki bakalım güneş ya. almama falan çok konuştuk güzel bir soru bunu bir gönüllümüz hazırladı biraz zor Aha. soru yani bunda tamamen e, ben de sallayarak hani şey yapıyorum bakalım Aha. ne diyeceğiz dünyada kış aylarında güneşin hiç doğmadığı ülke aşağıdakilerin hangisi bu soru Ömercan da çıkmıştı galiba evet ama cevabına bakmamıştım <gülüyor> ne kadar dürüst <gülüyor> Baktan... bir katılımcı var ya tamamen atacağım hı hı Linguistik de gidebilirsin. Dil. Evet evet doğru cevap. İnsanlar burada genelde şeyi keşfettik. Burada diğerleri bu Svalbard böyle Nordik duruyor ya Kuzey. Ya olarak evet biraz evet. Nordik geldi. Gerçekten doğru cevap. Şurasıymış. Ben de sonra merak ettim soruyu hazırlayan kişiye. Şu Grönland e, İsveç, Norveç. Şurada kalıyormuş tam. Svalbard Hiç doğurmuyor. Aynı Antarktika gibi. Evet. Kuranland'ın hani güneyleri de var diye sanırım orayı katmıyor aha, hani aha. ülke olarak tek başına ülke olarak Svalbardmış. Peki devam ediyorum. Ee... Orada yaşayan var mı hiç biliyor musun? <gülüyor> Yok onu bilmiyorum. Onu bilmiyorum. Bizim Google'cılar hemen yazsın bakıp. Evet. <gülüyor> Çete soralım. Bilgi kaynağımız bizim chat aslında. Google'da değil chatten alıyorum daha iyi. Peki bir sonraki soruya geçiyorum. Güneş sisteminde yer alan en büyük kütleli gezegen hangisidir? Bunu bilmem biraz. Jüpiter. Doğru cevap. Kocaman. Hem büyüklük olarak hem kütlü olarak şekilde de hacim olarak da büyük. Jüpiter. Güneşten sonra. Bakalım başka bir soru. Bunu senin bileceğine Tahmin ediyorum ama bakalım. Ben Hiç emin olma. <gülüyor> Radyum ve polonyum ile radyoloji alanında çığır açan polonyalı Hı. bilim insanı kimdir? Ee, Maria Curie miydi? Doğru cevap. Evet. evet. Tamam. Evet. Ama diğerleri olsa bilemezdim yani. Sadece... Hı. E, bu e, işte şey evlenmeden önceki soyadı da Sklodowska'yı da kullanıyor onu da özellikle Hı -hı. yazıyor işte bu kadın bilim insanları e, na, şey yapmak adına de evet, evet evet Mary, Mary Sklodowska Curie genelde bunu yanlış bilenler o şeyi atlıyor yani Mary Sklodowska Cury'yi <gülüyor> okuyor <gülüyor> Maria Curie evet aynen ee, peki bakalım bir kimyaya gidelim bir de kimyadan da soru <gülüyor> yani isim periyodik cetvelin mucidi kimdir Dur dur du, du. Periyodik cetveli çok severdim. Ee, benim annem kimya mühendisi. O yüzden kimyadan anlıyordum. Yani şey bana öğretmişti falan. hoşuma gidiyordu bildiğim için. Ama mucizini hiç bilmiyorum. Bir şey yapayım. Deneyeyim. Hı hı. Ee, D. Şıkkı diyeceğim. Doğru cevap. Bravo. Dimitri Mendeley'e buluyor. Periyodik <gülüyor> cetveli. Haydi. Biraz attım ama tuttu. <gülüyor> Ben de bilmiyordum bunu. Şuradan öğrendim onda Crash Course diye bir kanal var YouTube'da. Ee, çok güzel böyle 10 dakika, 10 dakika. Bizim aslında lise bilgilerimiz. İngilizce. Ama lisedeki bilgiler biraz da geniş, güzel halde anlatıyorlar. Ben de e, fiziği bitirdim orada, 40 video. Dedim ki çünkü kimya, biyoloji yapacağım. Sonra anatomi, fizyoloji diye devam edeceğim. Böyle sıraya koydum. Kimyada e, periyodik checker bölümünde anlatıyordu. Ben de o zaman öğrendim. Yani ben zannediyordum ki böyle bilim insanlarının sonradan konsensusla yaptığı bir şey ama bayağı hani belli bölümleri eksik, o zaman bulunmamış elementler yok ama kabaca bugünkü haline çok benzeyen bir cetveli buluyor. Yani size öğrettiler peyodik cetvel ama mesela hiç mucidinden bahsettiğimizi hatırlamıyorum. İşte yine birazcık ezbere eğitim evet. kurbanları olmuşuz. Evet, evet, evet. Ya o derseydi bir de o da çıkacaktı ya. Bizim için ek, hani her ek bilgi aslında bazen sevmiyorsan alanı şey geliyor. Aha. Onu da düşündüm ama. Hani, sınavda çıkmayacak ama hani bakın bunu Mendeleye böyle buldu. Şöyle şöyle oldu. Tarihin süyüdü. Çok güzel olabilir de. Celal abi Celal Şengül güzel anlatıyor bence bu tarz şeyleri. Yani hikayeleştirip hmm. kendi başından geçenleri güzel anlatabiliyor. Hikaye anlatıcılarına ihtiyacımız var aslında bilim anlatırken. Evet. Ee, bir soru, son sorumuz. Ee, başta demiştim Nobel şeyleri, Nobel'den gelsin. Nobel ödülleri hangi ülkede veriliyor her sene? B şıkkı diyeceğim. İsveç. İsveç. Doğru cevap. Bravo. Süper. Evet, İsveç'te veriliyor. Sanırım bir sene hariç belli bir zaman o Savaş yılları hariç hep verilmiş 1902'den beri. Bu arada iki farklı alanda, iki Nobel'i olan, yani iki bilim alanında, iki tane Nobel alan tek bilim insanı Marie Curie. Biri kimya, biri fizik. O yüzden ekstra tebrik ediyoruz kendisini. Onu da söyleyelim. Önce <gülüyor> ben bunu bilememiştim. <gülüyor> Süper. Şimdi en eğlenceli bölümümüz geliyor. Benim en sevdiğim bölüm. O mu, bu mu bölümü? Hemen izleyicilere hatırlatan, tekrardan. Arkadaşlar, bilim insanları söyleyeceğim. Tanınmamış olanların da ne yaptığını anlataraktan söyleyeceğim. Aslında amacımız tanınmamış bilim insanları tanıtmak. Ve... IBC'de ee, diyecek işte bu o. İkisi arasında tercih edecek. Bir seçtiği üst kura geçiyor. Elene elene elene gidiyor. En son kalan kişiyle de bir akşam yemeğine çıkacak. Hani hayatta olması olmaması önemli değil. Böyle hayal ediyoruz. Dil bariyeri yok. Ana dilini konuşabiliyor. Bir sıkıntısı yok. Hani bakalım kimle e, çıkmak ister diye. Hemen şimdi şöyle evet, yapıyorum. Tamam. Ve e, listemi şuradan açayım. Şimdi listesi... Hemen klasik başlıyorum. Tesla ah. mı Tesla. Neden? <gülüyor> <gülüyor> Böyle. Çünkü <gülüyor> yani Edison'a göre daha popüler olmak durumunda kalmış gibi bir durum var ortada. İşte aslında o icat etmiş de ondan çalınmış da falan gibi. Yani nedir bu işin aslı ya? Bir oturalım, bir konuşalım. İsterim. Evet. evet. Bugüne kadar Edison diyen yok. Yani hiç yani. <gülüyor> yok mu? <gülüyor> Yani ama şöyle mesela Edison e, 300'ün üzerinde patenti var. Kendisinin midir? İşte insanları mı sömürmüştür? Bunları bir kenara koyuyorum. Gerçekten olabilir. Bunlar var yani tarihsel olarak ama hani bu sürtüşmeden ötürü bence hani o da iyiydi ama Tesla hani e, diyelim. Çünkü şey o da böyle hani bayağı bir e, film kamerası, projektör, e, elektrik şebekesi, e, oy kaydedici, oyları sayan mekanik şeyler falan bir sürü böyle gündelik hayatta ampul hani en çok akkor ampul en çok bilineni. Peki. Tesla dendi. Tesla mı yoksa Merkür mü? Merkür. Değiştik güzel. Tesla. Tesla'yı <gülüyor> yemeye <gülüyor> çıkmıyoruz güle güle. Evet. Merkür'de <gülüyor> kaldık. Güle güle diyoruz burada. Peki. Merkür mü yoksa karşısına bir Türk bilim insanı çıkarayım. <gülüyor> Merkür mü yoksa üzerine basınç uygulandığı zaman bu basınçtan elektrik enerjisi üretebilen malzemelerle insan organları üzerine yerleştirilerek organların hareketini elektrik enerjisine de çeviren cihazlar üreten malzeme bilimci MIT'den Profesör Doktor Canan Dardeviren. Canan Dağdeviren. Ben çok beğeniyorum Canan hocayı takip de ediyorum çok da hoş sohbet biri gibi gözüküyor. Sosyal medyayı da bazen aktif kullanıyor. Hem yani ana dilimde de güzel güzel konuşurum hem de ya buradan nasıl çıktın neler yaptın nelerle karşılaştın diye sormak isterim Canan daha deviren o yüzden. Evet. evet. Bir kahve Canan içmek Hoca'ya Bir kahve içmek isterim. Çok güzel olur. Canan Hoca'ya selamlarımızı iletelim buradan da. Peki Canan daha deviren mi yoksa klasik mekanik evrensel hareket kanunları evrensel kütle çekim yasasıyla tanıdığımız Isaac Newton mu? Um... Yani Newton'la konuşmaya herhalde zekam yetmez. Ve e, <gülüyor> muhabbet tıkanır bir yerden sonra diye düşündüğüm için Canan Dağdevren'le devam edeceğim. Tamam. Ee, peki Canan Hoca'nın karşısına kimi getirebilir? Şimdi listem uzun. Hepsini seçmiyorum. <gülüyor> o anda karar veriyorum. Kimi getirebiliriz? Peki. Gene bir Türk bilim insanı getireyim. Belki hani oradan değiştiririz. Canan daha Dağdevren mi yoksa kuantum fiziği alanında çalışan Hı hı. Işığın doğasını daha iyi anlamak üzere çalışmalar yapan Cambridge Üniversitesi'nden fizikçi yine Profesör Mete Atatürk'e e. mi? Vallahi Canan daha devrelle Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Güzel. Canlıca Canlıca. Mete Atatürk'e hiç e şey, tanımıyorum şey enteresan oluyor. Yani birini sosyal medyadan biraz takip ediyorsan günlük hayatını, biraz muhabbetini hep hani bir yakalık hissediyorsun saçma bir şekilde sanki tanıyormuş gibi. O yüzden yine Canan daha devren diyeceğim. Tamam. Ee, kim olabilir? Kim olabilir? Şimdi buradan çok Canan hocadan çok başka bulamayacağız gibi bir duygu geldi ama bakalım. Peki biraz büyük şeyler çıkarıyorum karşısına şimdi. Canan hoca mı? Canan daha mi Yoksa eee İzafiyetin özel ve genel teorileri ve fotoelektrik etkiyle tanıdığımız Albert Einstein mi? Einstein. Aa, yani Einstein'la bir yemek, yemek boş olurdu tabii ama da yani muhabbet tıkanabilir belki ama anlıyormuş gibi yaparım kafamı sallarım ama bir yemek yemek isterdim. Süper, süper. Einstein. Yani zaten şey hani Einstein daha önce çıktığın hep şey dendi. Bana daha esprili daha rahat anlatabilen hep analojileri de olan biri. Hani çok ağır bilim bilim konuşan bir insan değil. Ben de çok isterdim açıkçası. <gülüyor> Einstein'de kaldık. Peki Einstein mı yoksa doğal seleksiyon yoluyla evrim, insan evrimi, cinsel seçilim konularıyla tanıdığımız Charles Darwin mi? Darwin. Gene değişti. Neden evet. Einstein yerine Darwin. Yani tabii ki Einstein'la da isterdim ama Darwin'le de hani hala işte e, şu an bak reddediyorlar dediklerini, ne diyorsun bu duruma, nasıl ikna edeceğiz bu insanları diye böyle günlük bir konuşma üstünden yürütmek isterdim sohbeti. Evet, evet, evet. Çok güzel olabilir. Evet. Şeyi de düşünüyoruz mesela bir, bir konuğumuz şey demişti, hani bulundukları çağ eski ya. Bu çığda bilmiyorlar. O zorlanır mıyız hani, işte telefon, telefon hani ne bileyim işte konuşurken yeni ondan sonra o... mesela galiba Ömerciğim demiş şey ben anlatırım ona hani otururum ben neler olduğunu anlatırım Sen öldükten sonra bunlar bunlar oldu değil? böyle ilginç şeyler de olabiliyor. Peki Darwin'e geçtik o zaman. Darwin mi yoksa yine bu yani Türk bilim insanını getiriyorum. Darwin mi yoksa hücrelerin hasar gören DNA'larını nasıl onardığını ve genetik bilgisini nasıl koruduğunu da açıklayan çalışmalarıyla 2015'te Nobel Kimya Ödülünü kazanan Aziz Sancar mı? Aziz Sancar. Ooo gene değişti. Yine e, toprağımızdan diye <gülüyor> daha rahat muhabbet edeceğimi <gülüyor> Aziz Sancar'la. Görüşmek isterdim. Tamam peki. O zaman... Darvin daha arma basabilir ama Aziz Bey'le daha günümüz hani dedin ya teknolojiyi bilmiyor, şeyi bilmiyor. Aynı dille anlaşamayabiliriz o bakımdan. Hani Aziz Sancar'la böyle bir dert olmazdı diye. Evet, evet, evet. Yani bir konu çok sorun değil. Ben nasıl anlatacağım? Daha interneti <gülüyor> kendim nasıl çalışılmamış. <gülüyor> ben Darvin'e anlatamam yani. <gülüyor> Darvin'in yani yüreğine inebilir o kadar fazla şeyler, değişiklikler. <gülüyor> ee, peki, ee, Aziz Sancar'ın önüne bildiğini getiriyorum şimdi. Kuantum yer çekimi, kara deliklerin doğası ve galaksilerin kökeni aynı zamanda da Hawking radyasyonuyla tanıdığımız Stephen Hawking mi yoksa Aziz Sancar mı? Stephen Hawking. Oo, güzel. Ne konuşmak isterdin? Ne sormak isterdin? Ee, nasıl bu kadar hayata bağlı olabildiğini sormak isterdim. Tamam. O Evet ya o nereden geliyor o güç nasıl onu ayakta tuttu onu merak ediyorum evet, evet. güzel bir film İzledikten sonra çok ha. hep düşünmüştüm Doğru. ben de bunu tabii ki evet hoş... galiba değil mi yani o rolleri <gülüyor> evet. iyi yapıyor zaten kendi bence mizacı da öyle o adamın o rolleri müthiş yapıyor <gülüyor> gerçekten, gerçekten çok başarılıydı ve şey sahnesi hiç aklıma çıkmıştı o ilk teşhis konduğunda şey diyor yani ellerinizi kıpırdatamayacaksınız yine hiçbir şekilde. Hemen şimdi beyine ne oluyor peki? Hani evet. hep kaybettiğini değil, kalana hani ne yaparım? Bununla ne yaparım? Çok güzel bir yaklaşım. Tabii ki çok zorluklar çekmişler. Filmde hızlı anlatılıyor. Çok bunları bunalımını yaşamıştır ama yıkılmamış ve devam etmiş. Hani doktorasında zaten yani doktora tezini verdiği aşamada hani diye hatırlıyorum. Gerçekten zor. Peki. Bir de eşini de kaybetmiş yani öyle resmen evet. diyorsun. Eğer doğruysa hani hala şaka yapıyor. Bilgisayarıyla konuştuğu zaman bile hala komik bir şeyler söylemeye çalışıyor filan ve başarıyor bunu çok zeki olduğu için tabii ki. Çok iyi evet, evet o yüzden. Şeye falan yani Birçok diziye katılıyor kendisiyle. Şeye çıktığını hatırlıyorum. Big Bang Theory'ye birkaç Hı -hı. bölümde çıktığını hatırlıyorum. Çok seviyor yani. Şeyle ilgili esprileri de çok seviyor kendisi. İşte o tekerlekleri işte sandalyece durumu ile ilgili yapılan güzel evet, hani esprileri için. de çok dalga geçebiliyor. Ee, Stephen Hawking'de kaldık. Peki, şimdi Stephen Hawking'in karşısında bir hile yapıp iki kişi birden çıkarır ama bu iki kişiyi birlikte söylemek zorundayım çünkü. <gülüyor> Stephen Hawking mi? Yoksa e, koronavirüse karşı geliştirilen ilk mRNA aşısının da mucitleri olan Özlem Türeci ve Uğur Şahin mi? Eee <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Yani onlarla belki normal hayatta da bir şekilde muhabbet etme fırsatı elde edebilirim diye düşünüyorum. Çünkü işte çok ulaşabileceğim yani işte internet var, mail atabilirsin instagramdan yazabilirsin falan. o yüzden yine Hawking diyeceğim. Değil mi? Evet. evet. Bu şey de çok geliyor bu sebepte ki bence çok mantıklı yani. Hani gerçek hayatta da görüşürüm e, gibi. E, çok peki... yani ne kadar pozitifiz aslında. Yani düşün <gülüyor> Onlar ulaşabilecek. Oluruz ya. Yani. Ama öyle bir his var işte bu e, sosyal medya ya da bu internet bize o işi veriyor bu insanlara erişebilir misin? Evet. evet. Ya gelecek bilimliğe başladıktan beri Aha. ben şey, 2018'den beri yani o kadar çok böyle hayallerim o anlamda tanışmak istemeye o hayallerim çok vardı. Hani birçok insanla sen de dahil herkesi böyle tanıştık çok mutlu oluyorum. Hep şöyle bir ki yapmışız biz bunu, bunu kurmuşuz biraz <gülüyor> kendime orada kullandığım şey var ama mesela ayancıcım olula ben aşırı tanışmak istiyordum çocukluktan beri. Ve nasip oldu. Yani hem bir Türkçe program hem de İngilizce program yaptı. iki kere e, yayını aldım kendisini. Çok da zevkli, çok da güzel ve yani şey çok ilgili. Yayın kayıt öncesi ve sonrası arasında hiçbir fark olmaması ama bazı çok iyi bildiğim çok samimi gördüklerim hocaların ve yani ünlerin gerçekten fark olduğunu da gördüm. Hani kötüye de yansıyor bu. Gözünüzde çok hani büyüttüğün, büyüttüğünüz veya hayal kırıklığına uğradığınız kişiler olabiliyor. Yani benim beklentilerimle ilgili yani iyi kötü anlamında bir yorum yapmıyorum ama öyle değişiklikler de olabiliyor. Peki. Şimdi listem orada da o yüzden oraya bakıyorum. Şimdi nerede kaldık? Stephen Hawking'te kaldık. Stephen Hawking'in karşısına kimi getirebilirim? Heh. Stephen Hawking mi? Yoksa Leonardo Da Vinci mi? Hmm, Leonardo Da Vinci. Oo, neden? Neden? Daha hoş sohbet olabilir. Yine <gülüyor> sanatla da ilgisi var değil mi? değil. Evet. Hmm. O yüzden Leonardo da Vinci. Peki, ne sormak isterdin da Vinci'ye? Ee, şu anki sanatın işte hmm. e, durumu hakkında işte belki çizimler hakkında e, ne düşünüyorsun? Hmm. Yani, evet, aslında çok ilginç. Her ya, soru o... <gülüyor> diyorlar mı? Öyle de bir şey var mı yani? Şimdi şey demiyorlar Bu ne biçim soru? Demiyorlar herhalde değil mi? Hayal Yok gibi. yani o kadar yemeğe gelmişler. Biz orayı ayarlıyoruz. Onu kabul ediyoruz yani. O biliyor <gülüyor> yani. Hani soru sorulacağını şey. Dil sıkıntı değil. Yani fantastik bir hayal gücü evet, ortamında evet. konuşuyoruz. Hoş sohbet konuşacaksınız. Peki. Da Vinci'nin karşısına birini getireceğim şimdi. Ee, da Vinci mi? Yoksa... E... Ay <gülüyor> çok güzel bir yorum geldi. Çizimlerini evet. internete koyabilir miyim? <gülüyor> çok güzel. <gülüyor> olarak. izin evet. İzin veriyormuş diyor. O oh, alt telifini yaşar <gülüyor> nesillerce. Ee, yine iki kişi çıkaracağım. Tamam. Ee, konuşma şansın gene var aslında. Yaşıyorlar ama. Peki bakalım. Hani şey olabilir. Ee, da Vinci, mi, Leonardo Da Vinci mi yoksa benim de arkada şu posteri olan aslında? CRISPR gen düzenleme alanındaki öncü çalışmalar yani CRISPR tekniğinin mucitleri bunlar çok önemli gen çalışmaları açısından. Ee, nedeniyle bu al nedeniyle birlikte 2020 Nobel Kimya Ödülü'nü alan Emmanuel Charpentier ve Jennifer Doudna. mı? Ee, yani tanımıyorum onları. Hı -hı. Ama tanışmak için bir fırsat olabilirdi. <gülüyor> Tamam. Hadi Hadi geçelim. Ben de duymuş olayım daha çok öğrenmiş olalım hep birlikte. Onlarla devam edelim. Tamam, çok güzel. Bir de baya yani gelecekte tarihe geçecek insanlar ben onu da zamanında yaşıyordum diyebiliriz. Evet. Çok çünkü evet. önemli e, buluşları. Peki çok onların karşısına kimi getirebilirim? Kimi getirebilirim? Kimi getirebilirim? Aa, bakalım, bakalım, bakalım. Tamam. Emanuel Charpentier ve Jennifer Dodd'na mı? Yoksa Satürn'ün e, uydusu Titan ve Jüpiter'in uydusu Europa'nın okyanuslara sahip olduğuyla ilgili hipotezi de ortaya atan astro astronom, astrofizikçi e, aslında Carl Sagan mı? Carl Sagan. Öyle ya Carl Sagan <gülüyor> çok popüler bir seçenek. E, çünkü kozmosu da yapmış ve bilim iletişiminin yani hocaların hocası, üstadımız yani aslında. E, neler sorardın e, Karsagan'a? Yani e, bir astronomla yemek yemek isterdim. Evet. Bana e, bu yani evrenin bilinmezliği hakkında söyleyeceği ne söyleyebilir? Hı -hı. Nasıl buldu bunları? diye böyle çok genel sorular sorardım herhalde. Evet, evet. Peki astronom demiş ki o zaman bir astronom çıkarayım. Zorlaştırmaya uğraşıyorum ya? Yani. Ee, Karsagan mı? Yoksa güneş sisteminin güneş merkezli olduğunu bu modeli kuran Kopernik kanunuyla tanıdığımız astronom ve matematikçi Nikolas Kopernik mi? Yani çok büyük isimler söyledin şimdi. Kopernik diyeceğim o zaman. <gülüyor> <gülüyor> Kopernik'e geçtik Tamam. Peki. Kopernik mi? Yine astronomiden devam ediyorum o hmm. Bir de şeyi düşündüm. Geçmiş bölümlerde sormadığım kişilere düşündüm o yüzden. Kopernik mi? Yoksa evrenin genişlemesi diğer galaksinin varlığı, Hubble kanunu ve Hubble sabitiyle tanıdığımız astronom ve kozmolog Edwin Hubble mı? Ee, yok. Hmm. Hubble değil. Hubble değil. <gülüyor> Kopernik daha büyük. <gülüyor> Kopernik. Peki. O zaman gene onun çağı diyeyim de oralardan, gene eskilerden diyeyim. Ee, Nikolaus Kopernik mi yoksa gele, gezegenlerin hareket kanunlarını, e, gezegenlerin hareketi ve onları kanunlaştırmaya çalışan Johannes Kepler mi? Um, Kepler. Ama yani artık bunlar o kadar beni aşan insanlar ki şimdi Koperniye ne sorardım, Kepler'e ne sorardım? <gülüyor> Hani aynı şeyleri sorardım muhtemelen. Ha, o yüzden fark etmiyor Bilinmezliği gibi. Bilinmezliği hakkında işte bu, bu buluşlarını nasıl buldukları nasıl düşündüklerini filan sorar. Yani artık açtı beni orası. Tamam. O zaman sonra iki kişi soruyorum. Sonra tamam. bitirmeden seni, benim sormadım ama senin sevdiğin bir bilim insanı var mı diye onu Hı -hı. O bir bonus bırakacağım. Hı -hı. Ama iki kişi daha soruyorum. Şimdi nerede kaldık? Kepler dedik. Johannes Kepler mi? Yoksa Tektonik çalışmaları ve Tetis Denizi konusundaki çalışmayla tanıdığımız jeolog Celal Şengör ee, Şey, Kopernik. Kopernik, tamam. Ee, <gülüyor> Yine ulaşabilme, ulaşamama üstünden. Tamam. Bir de şeyi soruyorum hep. Tamam, onu sormayayım, başka birini sorayım. Ulaşamama. Ee, Kopernik mi? Yoksa Osmanlı tarihçisi Halil İnalcık mı? Kopernik. Tamam. Kopernik'te kaldık gibi duruyor. <gülüyor> büyük kimse yani var ama çıkar. Peki senin var mı? Benim saymadığım ama senin şu bilim insanı deseydin onu seçerdim diyeceğin. Biri hiç, var hiç aklıma gelmedi. Çünkü zaten çok büyük isimleri saydın. O yüzden hmm. bunlardan hmm. daha da üst ya da daha da çok tanışmak isteyeceğim biri hiç gelmiyor aklıma şu an. Tamam. Bir kişi daha vereceğim ya. Kendi alanıma torpil yapacağım. Ama tamam. bence Kopernik kalacak ama ben gene bahsetmek istiyorum. Çok sevdiğim bir isim. Sosyal psikolojinin kurucularından biri olan sosyal psikolog Muzaffer Şerif mi yoksa Kopernik mi? Ee, Kopernik. Kopernik'te kaldık arkadaşlar. Kopernik'te kaldık. Kopernik'te akşam yemeğine gidiyorsun. Dil sorunu yok. <gülüyor> Hayatta hiç sıkıntı Şimdi sorularım şu. Ne yemek yerdin? Yani sen götürüyorsun. Geçmişten gelmiş yol ol. Ne ol. Ben, ben seçeceğim yemeği. Tabii tabii. tabii. Oo. <gülüyor> şimdi, şimdi misafiri iyi ağırlamak lazım. Hı -hı. Sen ne yiyeceksin desem makarna falan diyebilirdim ama şimdi ne <gülüyor> yemeye götürüyorsam şöyle iyi bir et ısmarlamak lazım. T-bone steak falan herhalde ısmarlardım. Hı -hı. Ee, üstüne güzel bir tatlı Ama Aslında yemeğin de biraz az olması lazım Ki şimdi bir yandan da muhabbet edeceğiz Hı -hı. Öyle de bir şey var Ben zaten heyecandan yemek yiyemem muhtemelen Masada <gülüyor> suşi, sushi. Ömercan suşi diyorum Hı -hı. Suşi olabilir hem böyle lokma Atması kolay akmaz Hı -hı. Hani böyle bir yandan kopernikles şey yaparken Bir yandan böyle ağzı <gülüyor> bir gerekmez Suşi güzel fikirmiş canım Çok iyi Kopernik'in de tablosunu buldum Wikipedia'da. Böyle bir arkadaşımız, abimiz. Evet. Göstermiş olalım. Benim çünkü gözümde canlanmadı. Hani hayal de ikinizi yoktu yani gözümde. Onun için bir aradım. Bu şekilde. Peki ne sorardın? Yani istediğin soru sormak okey. Hani şey değil yani gelecek gidecek zaten. O hani aman ne saçma soru da demez yani. İyi bir insan. <gülüyor> ne sorardın? Eee Ha, kaç yaşında öldü acaba Kopernik hiç bilmiyorum bakalım kaç yaşında ölmüş şeyi sorardım yarıda kalmış bir 70, çalışma, yaşında ölmüş. 70 yaşında ölmüş yarıda kalmış bir çalışman var mı hmm. e, yani tamamlayamadan işte e, hastalandı ya da bırakmak zorunda kaldın şu an devam etsem miyim Neyin, hmm. hangi çalışmanın peşinden koşardın oradan da akıl alıp belki ilerisi hmm. için e, bilim insanlarına bir haber uçurabilirim diye düşünerek yine faydacı bilime faydacı evet. bir konuları <gülüyor> muhabbetimizin zamanı seyredir <gülüyor> süper çok güzel peki kopernikleri yemeğe çıktık sorularımız bu kadar ne yazık ki sonuna geliyoruz son bir bölümümüz var tavsiye bölümü onu alacağım evet. e, tamam. senden şöyle en etkileyen ya da etkilemek zorunda değil, yakınlarda okuyup izlediğin, oynadığın da olabilir. Tavsiye etmek istediğim bize, buradan takipçilere kitap alalım önce. Sonra film veya dizi tamam. ve oyun diye soracağım. Kitaptan başlayalım. Tamam. Ee, bunu kendi kanalımda da e, önermiştim. Sanatçının Yolu kitabı, yani oldu bir okuyalı iki yıl falan ama bayağı böyle beni etkileyen bir kitap olmuştu. Hı hı. sanatçının yolu. Onu herkesin okumasını tavsiye ederim. Aslında hayatlarına güzel bir renk katacak bir kitap olabilir. Şu kitap gösterelim. Doğru mu acaba? Evet, evet. Bu Değil kitap. Evet. Julia... Yani normalde böyle bir yol sunan kitapları çok sevmem, önermem ama bu kitabı ayrı tutuyorum diğerlerinden ve hı. okuyan herkes de çok etkilendi. O yüzden gönül rahatlığıyla önerebilirim. Evet. Bunu gösterelim. Peki... Ee, film veya dizi neler var? Hmm. Dizi çok yeni şu an izlediğimiz, hatta son bölümünü bekliyoruz haftaya gelecek. Hı -hı. Mayor of East Town diye yeni Hı -hı. bir dizi var. Tabii şu an korsan izleyebiliyoruz maalesef. Hı -hı. East, Town. East, Down East Town. Mayor of East Town olması lazım. Ha, şu. Tamam HBO'nunmuş evet bizde HBO Max yok ya Türkiye'de değil mi o yüzden. Evet. Kevin Wilson oynuyor ve böyle e, ha evet güzel şu Aa, an. Mayor ha mayor mayor ne demek acaba ya bilen var mı? Mayor orada kadının adı ama aynı zamanda kısrak anlamına da geliyor. Baktık yani hem işte orada da dul bir kadın biraz beğeniliyor belki bir de şey çok güçlü bir yani iş yapan önemli bir iş hmm. yapan bir kadın. Hani o bölgenin kısrağı da olabilir. Hani isim de iki anlamlıydı ben. Evet evet. Kate Winslet burada böyle, ya ben zaten yani çok iyi oynamış ya, çok beğendim. Hiç böyle Kate Winslet diye izlemiyorsunuz da hakikaten işte 40 küsürlerinde Hı -hı. E, hayatının zor bir döneminden geçen böyle kilo almış işte biraz insanlar ilişkisi sıkıntılı bir kadını izliyorsunuz, böyle bir star yıldızı izlediğinizi hiç bilmeden Hı -hı. hatırlamadan. O yüzden bu ara bunu öneriyorum. Mükemmel mükemmel. Yani daha böyle e, büyük büyük şeyleri olmayan, gündelik olayları iyi anlatan diziler gördükçe yapımlar iyi oluyor aslında. Ve e, HBO'nun ben bugüne kadar iyi gidiyor yani. Benim duyduğumlarım arasında böyle kötü anılmıyor. E, Yaptıklarını güzel yapmaya çalışıyorlar. Peki biz, e, film var mı tavsiye edebileceğin? Film... Yani son zamanlarda izlediklerime bakma geldiği için evet. Oscar adayı olan Fadri en son izleyip etkilendim. Ha. Uf, ağla ağla ağla bir hal oldum yani en başından sonuna kadar fena beni çok etkiledi ve anlatım dili bakımından da e, hoş buldum. Hoş Şu film. O yüzden Evet, sen izledin mi? Yok izlememiştim ama çok hemen şey yapayım listeme alayım yani. Böyle ama moralinizin kötü olduğu bir an izlemenizi tavsiye etmem yani güçlü olduğunuz bir zaman izleyin. Tamam. Etkiliyor üzücü bir film. Şey evet. öyle mi ee, o mayor of mare of şey? Yani onun da etkileyici tarafı var tabii ki ama onu daha izleyebilirsiniz evet. yani bunun kadar ağlatmaz diye düşünüyorum. Tamam film dizimiz dizi film dedik peki oyun. Ee, mobil oyunu olabilir, bilgisayar oyunu olabilir. Aa, ben hiç oyun oynamıyorum biliyor musunuz? <gülüyor> hiç mi o kadar evde bir oyuna şey yaptık mı? Ya evet hiç yok. Yani hiç oynamadım, ee, hiç bilmiyorum. Hatta Ömercan bazen böyle azıcık göstermeye çalışıyor. Birlikte oynayalım ya da biraz anlatmak için falan. Yani hmm. elime o şeyi almamışım. O kadar kullanamıyorum ki. Yani siz oyun oynayanlar takır takır takır Ben geçir. böyle... Hani gidiyor koşuyor duvarın dibinde duvardan çıkamıyor böyle duvarın orada koşan tip falan birazcık koşturabiliyorum ancak oyun hiç bilmem o yüzden. Hmm. Peki şey de böyle hani daha bir telefonda hani böyle tek parmak oynanacak daha şey hani gamepad gerektirmeyecek. Yani telefonda kelimelik oynuyorum o da bir tek Ömercan'la böyle birbirimizden uzakken de hani gün içinde işte ara ara kelime yazdığımız bir oyun ama onu da oynamayı unutuyorum pek oyun alışkanlığım yok. Hmm kelimelik diyebiliriz kelimelik. yani. Kelimelik o zaman. güzel yani Yine kelime dağarcığını geliştiren. eski Scrabble'ı dağarcığını bir şey değil orada. Sadece en yüksek puan alacak kelimeleri yani harfleri falan ha. hiç anlamını bilmediğim şeyler yazıyorum. Hani oradan büyüyor öğreniyorsun basıp. Ama hani aslında sadece puan almaya çalıştığın bir oyun. evet. evet. Ben böyle bir, bir oyun tavsiye edeyim. Ee, şöyle hani bunun araştırmasını falan bilmiyorum ama iyi gelebileceğini hani şu anlamda hani böyle biraz zeka şeyini arttırıcı diyebiliriz. Ya da işte beynin zekada değil de beynin aslında alternatif düşünmeyi kolaylaştırıcı bir oyun ee, diye ben oynadım ve çok sevdim. Bitirmiştim bunu. Güzel bir bulmaca oyunu ve telefonlarda da var. Adı da şey Flow. Belki bilenler vardır. Şöyle gözüküyor. Eee gene böyle hızlı oynanıyor bu böyle bölümleri var hani amacı şey gibi şu noktaları birbirine bağlıyorsunuz renkleri ama işte bazen de döndürmek dışarıdan getirmek falan gerekiyor birbirinin üzerine binmemesi gerekiyor çok basit aslında ama şeyi öğretiyor yani böyle de gidebilir şöyle de gidebilir gibi bizim alternatif açtırıyor güzel böyle kafa boşaltıcı bir oyun tavsiye edebilirim oradan. benim yanıma sen önermiş oldun Yo, aklıma geldi şey değil bunu şey, oynayabilirim değil, belki yani. yani bu çünkü çok geçmiş oyun bilgisi ve deneyimi gerektirmeyen bir yol yo, yo. bunu bence mütte... ben sana linki atayım sonrasında müttelası olabilirsin ben çok sevmiştim ee, peki son emrivaki bölümümüze geliyoruz yani ve Mercan'ın seni davet ettiği gibi sen de, senden de bir ünlü arkadaşını davet etmeni istiyoruz bu programa kimi ya, etmek istersin? düşünmedim desem yani <gülüyor> ben biliyordum ee, şöyle oyuncu arkadaşımı davet edebilirim o zaman hem hı hı. E, birlikte tiyatro kurduğumuz geçen yıl pandemiden önce oyun çıkardığımız e, tiyatrocu ve oyuncu Melda Narin Güler'i davet edebilirim hı hı. eğer hı hı. Girirse, tabii evet. Ya şimdi şöyle burada, emrivaki bölümü ya burası hı. burada hep şey diyor sizin nazınızın geçeceği ve çağrımıza yardım edebileceğiniz bir oyuncu çünkü Şimdi ünlülere biz Instagram'da ulaşıyoruz ya, Instagram'da genelde adıra düşüyoruz bir şekilde. Bir şekilde ulaşamıyoruz aslında. Hani bizim konuğumuz tanıyor kendisi ama ulaşamıyoruz. Mesela Ömercan da iyi oldu hani direkt işte dedi ki ben şey yapayım numarasını vereyim izin aldım kendisine. <gülüyor> Konuştu rahat hani oldu ama e, nazınızın geçeceği yani katılacağını hayır demeyeceğine veya gerekirse ben anlatırım şöyle şöyle böyle böyle deyip anlatırım diyeceğimiz ise tabii ki çok güzel Melda Nalin Güler'i davet ediyorum o zaman. Telefonunu evet. da atarım sana. <gülüyor> tamam. Bu çalınca bir sonraki e, oyuncu ismimizle Melda Hanım'la devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben ki. teşekkür ederim Cevdet. Çok sağ ol. Keyifli bir akşamdı. E, bir sürü yeni isim öğrenmiş oldum. Ben de sonra yayının kaydından bakıp e, bilemediklerimi öğrenmeye çalışacağım. <gülüyor> Estağfurullah. Çok güzeldi. Biraz da hatta bir saatimizi biraz açtık. Yorduk seni kusura bakma. Ee, çok eğlenceliydi ama çok güzeldi. Bir sonraki şeylerde görüşmek üzere diyoruz arkadaşlara. Takipte kalın. Youtube'da bu programın kaydını bulacaksınız. Ee, Instagram hesabımızı takip etmiyorsanız ya da IBK'yı ta takip etmiyorsanız lütfen edin. Bir de şeyi evet. sorayım. En son nerede izleyebilirler şu anda? Aktif bir dizi, film bir şey var mı? E, şu an yok. Hayır. Hı. Şu an yok. Olursa... Yeni projeler peki <gülüyor> Yeni şeyine, projeler <gülüyor> var. Ee, <gülüyor> çok yakında ya yani aslında şöyle sinema filmi o, projesi var gibi ama tabii yani böyle şeyler zaten çok Hı. vakti var sinemaların açılmasının çok vakti var filan. O yüzden e, bir şey söyleyemiyorum şu an ama olunca duyuracağım. Tamam çok güzel takipte kalın arkadaşlar tekrar çok teşekkürler görüşmek ben teşekkür üzere diyelim görüşürüz. teşekkürler bay bay bye bye